Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Adansız Vidiostan Serdar Bugün bir tane IP değiştirmek programı yaptık size onu göstereceğim Peki bu IP değiştirme programı nereler için kullanılabilir? Mesela bir önden IP ban isenizdir onun için kullanılabilir Veya Veya mesela Size IP'nize saldırı oluyordur Açarsanız bunu Hemen kullanırsanız değiştir değiştirir alpiniz. Böylece size sağlandıramazlar. Arkadaşlar Şimdi bu nasıl kullanılıyor? İlk önce Geleceksiniz buna Sağ tıklayacaksınız Yönetici olarak çalıştıracağız Sonra bu uygulamanın diğerinde değişik yapma, değişiklik yapmasına O zaman izin veriyor musunuz? Verilmek istiyor musunuz? derse evet diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar ben şimdi klavyeden parmaklarımı çektim. IP değiştirmek için bir tuşa, Eğer bir tuşa basarsanız o başlayacaktır zaten arkadaşlar. Hemen basalım. Şimdi hiçbir şeye dokunmamanız lazım. Eğer bir şeye dokunursanız e, bilgisayarınızın interneti kesilir ve bir daha da internete falan bağlanamazsınız. Ama eğer böyle ekran kırmızı olursa ve IP başarıyı da değiştirildi çıkmak için bir tuşa basınız derse o zaman istediğiniz gibi dokunabilirsiniz arkadaşlar. Ben size zaten bunun kaynak kodunu vereceğim açıklamada. Yani zararlı değil zaten arkadaşlar. Zararlı olsa ben kendi üstünde kullanmam. Zaten zararlı olsa hiç yönetici olarak çeştirmem. Neyse. Kaynak kodunu Açıklamadan alabilirsiniz. Ve e, Discord sunucunuza gelip bunu indirebilirsiniz. Eğer size bir şey gösterebilmişsem Bir şey öğretebilmişsem e, Ne mutlu bana. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şöyle de kapatalım. Arkadaşlar normalde ben buradan Kapatmam veya buradan başlatmam. Ama buradan kapatmam gerekti. Veya başlatmam gerekir çünkü eğer orada bir şey başlatırken tıklasaydım büyük ihtimalle o da çalışacaktı ve size anlatamayacaktı bunu. Yani sıkıntılar kimse saat çıkınca Hoşça kalın. Görüşürüz.